Büyüdü. Sunduğumuz hizmetlerimiz daha kapsamlı ve geniş bir şekilde ihtiyaç duyan herkesin hizmetinde oldu. 135 yataklı olarak tüm altyapımızı en iyi şekilde kurarak bünyemizde sizin gibi değerli alanında başarılı hekime, sağlık çalışanları bulundurarak hizmetlerimizi 24 yılda sürdürüyoruz. 2023 geliyor. Peki 2022'de Avrasya Hastanesi'nde neler oldu? Kısaca özetleyelim. Aramıza yeni katılan ekip arkadaşlarımız oldu. Yeniden aramıza hoş geldiniz. Aramızdan ayrılanlar oldu. Dostça ve kardeşçe oldu. Hepsine selam olsun. Evlat sahibi olanlar oldu. Evlenenler oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Acı kayıplarımız yakınlarını kaybedenler oldu. Hepsine rahmet ediyoruz. Yurt içinden ve yurt dışından bizi takip eden, tercih eden binlerce hasta burada sizlerin büyük katkısıyla şifa buldu. Her biri büyük bir başarıydı bizim için ve her bir başarımızda gurur duyuyoruz. Çünkü karanlıkta ışık en ihtiyaç duyulan şeydir. Avrasya olarak birçok hayata da işte tam da böyle girdi. Sağlık alanından, eğitim alanına geçiş yapacak olursak, 2022'de birçok anaokuluna, ilkokula, üniversitelere ziyaretler de bulunduk. Doktorlarımızla seminerler gerçekleştirerek mesleki tercihlerine ışık tuttuk. Dünya Kadınlar Günü, Tıp Bayramı, Hemşireler Günü, Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı ve bunun gibi birçok etkinlikte bir araya geldik, birlik olduk, ziyaretler gerçekleştirdik. Tüm bilimleri hasta odalarını hastanemizin yönetim kurulu başkanı eşliğinde ziyaret ettik. TS-ISO Türk Standartları Enstitüsü 9001-2015 standartları denetimi gerçekleşti hastanemizde. Her bir iki gün süren denetim sonunda tüm faaliyetlerin geri yapıldığı değerlendirmesini alarak kalitemizin sürdürebilirliğini 2022'de bir kez daha tescil ettik. Tabii ki bunda sizlerin büyük emek ve katkıları olduğunu da buradan hatırlatmak istiyoruz. Antalya'da gerçekleşen uluslararası sağlıklı kalite ve hasta güvenliği kongrelerine ekip arkadaşlarımızla birlikte tam iki kez katım, katılım sağladık bu yıl. Her iki kongrede de başarı sertifikaları alarak sunum birincisi ve ikincisi seçildik. Yine en etkin organizasyonumuz olan hastanemizin kuruluşunun 23. yılını büyük bir coşku kutladık ilçemizde düzenlenen silet çöreğine Avrasya Hastanesi olarak katkı sağladık. Birçok hekimimiz onlarca çocuğun hastanemizde süretini gerçekleştirdi ve Veli Efendi Mahallesi Muhtarılığı'ndan da bu katkımıza teşekkür planeti almış olduk. Yine toplum sağlığı için büyük önem taşıyan kanser taramasında ileri teknoloji olan CT'yi hastalarımızın hizmetine sunmuş olduk. Nükleer tüp ülkemizde yapmış olduğumuz açılış törenimizde Değerli Zeytin Borun Kaymakamımız Sayın Ercan Turan'la açılış kurdelerimizi kestik. Yeni kapıda düzenlenen yöresel günlerde Hatay günleri başta olmak üzere birçokunda sağlık sponsoru olduk. Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Akreditasyon Daile Başkanlığı SKS puanı olarak evet bu yıl 2022 yılında bu değerlendirmede 96 puanlık büyük bir başarı ekledik. İstanbul'da birçok özel hastane ve bu stantlar ortalama 83'lerdeyken biz başarımızı zirveye taşıdık. Çalışan memnuniyetinde %90'larda, hasta memnuniyetinde %90 oranlarında bir sonuç elde ettik yapılan son anketlerimizde. Meme kanserinin farkında ol dedik, meme kanseri farkındalık etkinliği gerçekleştirdik. Etkinli hastane doktorlarımızın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları, Sağlıktan Sorumlu var. Yardımcısı, Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı katılım sağladılar. Almanya Münih'te düzenlenen güzellik fuarına Avrasya Hastanesi olarak katıldık, bayraklarımızı astık, standımızı kurduk, hizmetlerimizi tanıttık, hatta hastalarımızla burada bir araya geldik. Hastanemizin yenilenme çalışmalarının neredeyse çoğunu tamamlamışken, Yenilenen mimarimizle karşımızda olmaya devam ettik. Saymakla bitiremeyiz ama kısa özetle diyecek olursak 2022 yine bizim için başarıyla geçti. 3 başlık altında neden avrasya dersek çünkü altyapısı, ekibi, donanımları son derece titizlikle kuruldu. Hastaların beklentileri her zaman ön planlı oldu ve buna yönelik hareket halinde oldu her zaman. Tabii ki çalışanın huzuru ve memnuniyeti de hastane yönetimi için her zaman büyük önem taşımaktaydı. Peki Aras Yastanesi olarak 2023 hedefimiz ne? Daha fazla insana ulaşmak, daha fazla şifa sunmak. Ulusal ve uluslararası boyutta sunulan tüm hizmetlerde daima yenilikleri takip etmek. Başarılarda iyi günde, kötü günde kenetlenmek, ihtiyaçlar doğrultusunda fedakarca önce cephelerde yaralıp ülkemiz ve tüm dünya ülkelerinin toplum sağlığı için yanlarında olmak. Yarın 2022 yılının son günü. Birlikte güzel sofralarda, sohbetlerde buluşacağımız bir gün olsun diyoruz. Pazar sabahı yeni bir güne uyanırken yeni bir yıla da uyanmış olacağız. Gelin yeni umutlarla bugüne başlayalım. Ertelenmiş her şey için ayağa kalkıp bir adım atalım. Bu yıl benim yılım olacak diyebilirim. Umut varsa alırız. Hayatın içinden olan her şeyi kabul edelim ama paylaşarak paylaşmayı hiçbir zaman ihmal etmeyelim. Gün değişir, hafta değişir, yıl değişir, yaş değişir, hatta bazen yedi dilin huy bile değişir. Ancak yıllar geçse de bir tek yüreğinizin güzelliklerinin değişmemesini biliyoruz. Yarın bunu bilmeyeceğim, yarın bunu yapacağım demeniz bile yarına kıymet biçişinizdir. Yarın ne güçlerseniz varsınız demektir. Yarınları olan planlarınızın hiçbir zaman bitmemesini diliyoruz. Değerli Anasya ailemiz ve onların kıymetli aileleri, aile kavramı hissini bizlere yaşattığınız için, bugün burada bizlerle birlikte olduğunuz için sizlere sonsuz teşekkür etmek istiyoruz. Ve ekip halinde süren başarılarınızın 2023'te de daim olmasını diliyoruz. Ve değerli hastalarımız, hasta yakınları, tüm izleyicilerimiz yeni yılda tüm dileklerimizin gerçek olmasını diliyoruz. Başta ülkemiz olan Büyük Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere tüm dünyaya barış ve huzur dolu bir yıl diliyoruz. Hoş geldin 2023 yıl efendim. Evet, şimdi biz sizler için bir video hazırlığında bulunduk. Ee, bu videoda birazdan hem hastanemizin, az önce bahsettiğimiz yenilenen mimarilerden bahsedecek, Hem bunlardan bir kesit izleyeceğiz ilk bölümde. Ve hemen ardından da hastanemizin doktorlarından, hemşirelerinden, tut sağlık çalışanlarından, hatta hastalarımızdan bile mesajlar olacak. Bunları izleyeceğiz. Evet, buyurun şimdi videomuza geçiş yapalım. <Gülüyor> Yeni yılda herkese sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz. Mutlu yıllar. Herkese yeni yılda sağlık, huzur, mutluluk diliyorum. Yeni yıl bize güzellikler getirsin. 2023 yılının başta hastalığımız olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımıza, tüm avrası çalışanlarına sağlık mutluluk getirmesini tepenni ediyorum. Mutlu yıllar. 2023 yılının Ülkemize ve özellikle Avrasya Hastanesi ile çalışanlarına sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Mutlu yıllar. Yeni yılın herkese sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi dileğiyle. İyi yıllar. Mutlu yıllar. Herkese sevdikleriyle birlikte mutlu, sağlıklı, huzurlu yeni bir yıl diliyorum. Mutlu yıllar. Herkese bol sağlıklı, mutlu yıllar diliyorum. Bütün meslektaşlarıma, bütün sağlık çalışanlarına karşıdan gelen 2020 yılının hayrolmasını diliyorum. Herkese merhaba. Avrasya Hastanlığı Sağlık ve Şifa Sunduğu Kadar Sizlerimize Güzellik Katıyor. Medikal Estetik Bölümü Hepinize Mutlu Yıllar Diler. Yeni yılın bütün insanlığa, ülkemize ve özellikle de Avrasya çalışanlarına mutluluklar getirmesini diliyorum. Yeni lezzetler kattığınız, gezip tozluğunuz, sevgiyi en derinden hissettiğiniz sağlıklı, sıhhatli, mutlu, huzurlu bir yıldır. Avrasya Hastanesi hastalıkların bölümü olarak herkese mutlu yıllar diliyoruz. Merhabalar, ismim Gübeyde. Ee, şu anda onkoloji bölümündeyim. Ee, buradaki arkadaşlarımızın, çalışanlarımızın, e, hemşirelerimizin, e, Derya Hanım'ın, Silvia Hanım'ın ve Fatma Hoca'nın e, ve kanser hastası olan e, arkadaşlarımızın, vatanımızın, milletimizin sağlık ve huzur diliyorum. İnşallah yeni yılımız hayırlı olur. Çok kazançlı, keyifli, sağlıklı ve başarılı bir yıl olması dileğiyle herkese mutluyular. 2022 senesini başarılı bir şekilde 7150 ameliyatla kapatırken 2023 senesini başarılı hedeflerimizle e, bütün Avrasya ailesine sağlık, huzurlu, huzur diliyorum. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Sınır ciddiyine ad aleyküm basahha ve selamün Mutlu yıllar. Herkesin yeni yılı kutlu olsun. Tüm çalışma arkadaşlarımızın ve hastalarımızın yeni yılını kutluyoruz. Herkese mutlu, sağlıklı ve huzur dolu bir yıl diliyoruz. Bildirip, hepinize şans getirsin. Mutlu yıllar. <gülüyor> Merhabalar benim Avrasya'da 5. ya da 6. yeni yıl masajım e, olması gerekiyor. Daha nicelerine inşallah. Öncelikle tüm hastalara şifa diliyorum. Bu yıldan beklenti Tüm bekleyen hastalara şifa. Ve herkese tabii ki sağlık ve bir sürü mutluluk. Ben Müslüm'ümle birlikte sevgili tartışmıştım. E, herkese bol bereketli bir yıl diliyoruz. Eğer ki tabii ki her yaptığım gibi uyarımı da yapmak istiyorum. Yeni ya da çok kaçırırsınız artık yetişen olasınız biliyorsunuz efendim. Çıkın çıkın gelin. E, merhabalar herkese. Tüm çalışma arkadaşlarıma sevdikleriyle birlikte sağlıklı mutlu, huzurlu, güzel bir yıl diliyorum. Herkese sevgiler. Avcansiye hayrasında olmaktan çok mutluyuz. Ben... Herkese mutlu, sağlıklı bir yıl diliyorum. İyi yıllar. İyi yıllar. 2023 yılının herkese sağlık, mutluluk ve mutluluk getirmesi dileğiyle. Kutlu yıllar! Yeni yılda herkese sağlıklı günler dilerim. Kalbinize iyi bakın. Yani yeni yılı sağlıkla geldi. Sağlıkla <gülüyor> geldi. Aysel Hanım Kırgızistan'dan geldi, Ablası şu anda hastanemizde serviste, onkoloji tedavisi görmekte. Bugün taburcu oluyorlar, oldukça mutlular. Buradan da taburcu olurken tüm Avrasya çalışanlarına mesajı var. Buyurun. Dear Avrasya team, first of all I would like to congratulate you with the new 2023 year. Uh, and I wish you uh, all the best. And uh, first of all, I would like to say many, many thanks to Dr. Fatma. She is a real angel. She saved uh, the life of my sister. Also, I would like to say thanks to uh, Professor Hakan. He is uh, the best. And uh, I would like to say thanks to all the team on the 6th floor. Ladies were very super. Thank you very very much. And I hope we will come here just to say hello. Uh, I wish you all the best on the new year. Happy new year. 2023 year hayırlı uğurlu country, 2023 year zamanda the 100th year of the olması sebebiyle ayrıca yılın altın şölenim için tekrardan e, ülkemize, ve hastanemize mutlu, sağlıklı, ve huzurlu bir yıl diliyorum. Avrasya esinin yeni yılını kutlar. Sağlık ve mutluluklar dilerim. Bizleri bu günlere taşıyan çalışanlarımıza, hastalarımıza, devletimize, bizleri yurt dışından tercih eden hastalarımıza da ayrıca çok teşekkür ederim. Evet salonumuz gördüğünüz gibi oldukça kalabalık, katılım oldukça güzel. Her birine teşekkür ediyoruz. Sabık pandemi sebebiyle uzun zamandır, belki yıllardır bir araya gelmemiştik. Böyle bir eskinliklerde her zaman, her yıl çünkü bu kalabalığı yaşıyorduk. Şimdi bugün bunun mutluluğunu da yaşıyoruz bir taraftan. Oldukça güzel ailemize bir araya gelmenin mutluluğu. Evet, tabi ki biliyoruz altın çekilişi için birçoğumuz heyecanlısınız. E, 7 çeyrek, evet 7 çeyrek altınımız e, var. Bugün e, alınan bir kararla 5 diye duyurular yapmıştık. 7 çeyrek altın oldu. 2 yarım altın ve 1 tam altın. Bugün küsü konuşmalarının ardından Avrasya Hastanesi'nin şanslılarını bulacak. Bakalım 2023 yılında kimler Avrasya Hastanesi'nin şanslısı olarak girecekler. Şimdi dilerseniz zihin yıl dileklerinden oluşan kürsü konuşmalarımıza geçelim. İlk olarak hasta bakımında özveriyle emek veren yardımsever kişiliğiyle hasta memnuniyetlerinde de her zaman adını duyuran hastane hizmetlilerimizden Hamza Gülay'da konuşmasını yapacağız. Sayıda yönetim kurulu üyeleri, değerli doktorlarımız, hemşirelerimiz ve kıymetli iş arkadaşlarım. Yalnız bir kurum değil, Avrasya ailesi olarak e, çok üzüldüm, Yeni yıla saatler kadar bir aradayız. Kuruluşundan bu yana halkınızın ve tüm insanlığın sağlık sorunlarına çağdaş olanaklarımız ve uzman kadrolarımızla yerinde acil, etkin, kaliteli ve ekonomik çözümler üretmek şiarıyla. Yola çıkan kurucularımız ve hastane bünyesine emek veren her çalışanıyla 2023 yılı da bizim için tıpkı 2022 gibi başarıya adım adım ulaştığımız bir yıl olacak. Beklentilerin, umutların başta sağlık ve huzur getmesini ümit eden tüm avru sayesine mutlu üreteceğim. <gülüyor> Her karşılayan ve bütün süreç boyunca da gerekli bilgilendirmelerle onları eşlik ederek yardımsever kişiliğini ortaya koyan ekibin önemli parçalarından biri var. Hasta hizmetleri, hasta danışmanlığı var. Ayşe Tanrı verdi. Alkışlarınız var. Bugün için yeni bir resimleriyle güzel izleyenler. Yani. Ayşe'yi böyle almak istiyoruz. Hoş geldin Ayşe. ve hastaları çalışma arkadaşları tarafından oldukça sevilen 10 yıldır fazla süredir Avrasya Hastanesinde görev yapan ve bu sürede de birçok meslek yetiştiren sorumlulukat alt hemşiremiz Hatice Demirci'yi saygılarımıza, seslerimizi hocalarım, değerli misafirlerimiz, bu özel günümüze hoş geldiniz. Öncelikle 2022 bitmeden hatırlamamız gereken bazı şeyler olduğunu düşündüm. Biraz farklı bu. <gülüyor> Kazandıkların hepsi senin emeğindi. Bu yıl çok güçlüydün. Kendi kendine yetebildin. Asla pes etmedin. Kaybettiklerin oldu ama buna değdi. Başaramayacağını sandığın her şeyin içinden geçtin. Yeni bir sen ile tanıştın. 2023 yılı yapılan her işlem keyif alacağımız bir yıl olsun inşallah. Öncelikle kurumumuza ve herkese başarı, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. En içten dileklerimle yeni yılımızı kutluyorum. Ve şimdi de Avrasya Hastanesi'nin kuruluşundan beri burada. Ve zaman geçti biz hastaneyi yeniledik. Ama hala açıldığı ilk günkü gibi bir görseli var, siz de göreceksiniz. Medikal muhasebe sorumlusu Hanife Kızılcık. Görüşmüzü de ağırlıkları. Ben yeni bir de geliyorum sizi. Öyle Neredeyse kuruluşundan beri buradayım. Her zaman için gurur duydum ve onurluyum. Yeni bir yola girerken de tüm dünyaya huzur, sağlık ve başarılar diliyorum herkese. <gülüyor> Hayran olduğu gibi ekip arkadaşlarımla, Avrasya ailemizle birlikte Nice yılları, mutlulukları, başarıları paylaşıp kutladığımız bir yıl olsun. Sizleri çok seviyorum. 2023 yılında da hep beraber olmak dileğiyle. <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Ve yine 20 yıllık bir donanımı davet edeceğim. Başarılarda hep bir elinin değinildiği muhakkak var. Zaten bugünkü ekibimizde de bize büyük katkılar sağlıyor. Evet, Sayın Kalite Direktörümüz Güler Mollaoğlu. Çok teşekkürler herkese. Herkese 2023'ün çok güzel, güzel geçireceğim istiyorum. Ülkemiz, hastamız, ailemiz sevdiklerimiz adına. Ben özellikle geçen aylarda Recep İlyas e Bikel Tebapı sırasında önümüzdeki yıllarda sağlık yaklaşımını diye bir, bir şeyler söylemek istiyorum. Özellikle OISG'deki ülkeleri ve dünya sağlık ülkesi İskoğlan'ın üzerine durduğu konu hastanın hasta deneyimi üzerine, hastanın deneyimi üzerine çalışmalar yapılması hastaneler tarafından. Yani hastanın sadece hastanedeki işlemlerle ilgili değil, evde kendi önceki işlemleri, işte internette sizin bulması veya telefonla araması, hastaneye gelmesi, olması, daha sonra da e, hastaneler aradıktan sonra, ilginçtikten sonraki süreçlerde dahi takip edilmesi olarak gösteriliyor. Bu önümüze göre de kalite konusunda hastanelerdeki en önemli şey olacak. Yani hastanın deneyiminin e, takip edilmesi ve işlemleri. 2.25'de inşallah daha iyi puanlar aldık. 96 güzel bir puan. Gülenem İstanbul'da 83'de o ama İstanbul Türkiye çapında o 83. Biz 96 güzel puanlar aldık. Diğer çok güzel puanlar aldık. Yani şu anda şanlık an, an, an, an. Ben daha da iyi olacağını düşünüyorum hastanelerde. Bizim daha dikkat Teşekkür ederim. Herkesin. her işi çözebilir mi? Her konuda fikir verebilir mi? Demeyin. Gerçekten ben uzun yıllardır yanındayım. Oluyormuş. Ee, gerçekten bilgi, birikim ve donanımlarıyla her zaman çözümcü evet. ve belki de dışarı çıksanız çevrede ee, onu tanımayan şu anda yok diyebilirim. İdari İşler Müdürü Sayın Orçun Ulu Taşlı. Hatice'ye bir şere kadar söyle felsefeyi bir şey söyleyemem. <gülüyor> e bakarak da görünüşüm de değişti. Artık <gülüyor> Şimdi önce herkese merhabalar, ee, bir sene daha geçti kısa ömrümüzden daha ne yaptık ki? ya zaman ne çabuk geçiyor bunlar yılın son günlerinde hepimizin söylediği cümleler. Ee, hep böyle cümlelerle biz eski anlatıyoruz. Yeni için de en az önce iki yıllar kadar umutlu olmak gerekiyor çünkü yeni gelen bir şey bize umut yaratıyor. Zaman e, eski hedeflere ulaşmanın mutluluğunu verirken geldi hedeflere de merhaba demenin başka bir mutluluğunu yaşatıyor. Benim çok sevdiğim bir film var, Esaret-i Orada e, filmin bir sahnesinde e, Andy Duffles, yanlış hatırlamıyorsam, e, Arkadaşına şey diyor, e, işte, umut güzel bir şeydir ve belki de en iyi şeydir ve iyi şeyler asla ölmezler. Ben de bunun için kısa kesici, ben de herkese iyiliğin ve umudun hiç olmadığı kadar olduğu bir yıl diliyorum. videoyu tüm sevdiklerimizle birlikte. Evet, şimdi de eğiten, yetiştiren ekibiyle her zaman güzel işler yapan, çözümcü ve hepinizde biliyorsunuz ki bir iş varsa gerçekten hemen kollarımızı var gelir. Alanıyla ilgili olsun ya da olmasın, her zaman yardım sever kişi tanıyoruz. Hemşirelik hizmetlerimizdir. Mütevazı, dostsun Ay. Teşekkür ederiz. Öncelikle herkese merhaba. Sizden de birlikte olmanın verdiği mutlulukla hepinize hoş geldiniz diyorum. <gülüyor> Her yıl daha ileriye gidebilmek, huzurla, güzel, doğru bulabildiğimiz bir çalışma içerisindeyiz. Ve bu çalışmalarda emekleriniz çok büyük. Bunun için herkese teşekkür ediyorum. aldığımız bu son yıllarda hastalıklardan uzak, sevdiklerinizle birlikte güzel bir yıl buluyorum. Mutlu yıllar erkeziniz. Evet, Geçinmenizi temenni ediyoruz. Evet, şimdi de hekim konuşmalarımıza geçiş yapalım. İlk olarak hastanemizde aramıza yeni katılan isimlerden birisi olacak. Evet, yakın zamanda Avrasya'yı isme katıldı ancak kısa de tabii ki kendini sevdirip başarılarını gösterdi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanımız, Operatör Doktor Deniz Süzme, 2. davet ediyor. öneriyorum. Hoş geldiniz hocam. Merhaba, ben Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doktor Deniz Süzme. Avrasya Aslanesi Bünyesi'ne çok kısa bir süre önce katıldım. Ancak bu kadar zamanda birbirine sevgiyle ve saygıyla bağlı bir aileye katıldığımı, bir hastaneye değil, bir aileye katıldığımı e, dahil olduğumu anladık. E, bunun için çok teşekkür ediyorum. Herkese mutlu, huzurlu ve en önemlisi sağlıklı bir yıl diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. De. Size de iyi bir videoyu Ve şimdi kıdemli hekim konuşmamızı yapmak üzere. Bildiğiniz gibi donanımları, ekibi, her şeyle büyük işler başına bir kardiyoloji, bir anjiyo var. Neler yapılıyor orada, neler yapılıyor bir bilseniz. Evet, hocamın da deyimiyle asayiş berkeman mı hocam? Evet, Avrasya Hastanesi için önemli bir değersiniz. Birçok bacak, inanın kesilmekten kurtuldu. Birçok kalp yeniden burada sağlığına kavuştu. Elinize, emeğinize sağlık diyoruz ve size kürsünüzü hepimize, e, hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl e, diliyorum. E, geçtiğimiz yıl e, bizim hastanedeki e, çalışmalarımız, meslektaşlarımızın e, aynı hastaneyi paylaştığımız arkadaşlarımızla çok e, verebilme ve güzel bir yıl oldu. Elbette e, iki günü eşit olan ziyandadır e, prensibince, iki yılı eşit olan da haliyle ziyanda olacağı için e, önümüzdeki yıl Hastanemiz için, diğer birimlerde çalışan arkadaşlarımız için, bizler için çok daha verimli, çok daha mutlu, çok daha huzurlu bir çalışma ortamını diliyorum. Gerek özel hayatımızda, gerek iş hayatımızda, geçtiğimiz yıllardan çok daha güzel bir yıl diliyorum. Benim burada yaklaşık, herhalde bir yılbaşı dönemiydi, başlattığım dönemde yaklaşık dördüncü yılım bitiyor, beşinci yıla gelmiş oluyorum. An önceki arkadaşımın ifade ettiği gibi, Avrasya Hastanesi, özellikle Zeytinburnu yerleşkesindeki bu bilim, hekim devamlılığı açısından oldukça başarılı bir hastane. Aşağı yukarı açıldığından beri devam eden birçok hekim arkadaşımın burada olduğunu öğrendiğimde oldukça şaşırmıştım. Birçok hastanede böyle bir şey olmadığını, yani hekim sirkülasyonunun çalışan sirkülasyonunun çok yoğun olduğunu biliyorum. Ee, bu bende açıkçası hayranlık uyandırmıştı ve e, aynı şey aynı şekilde devam ediyor. E, Avrasya Hastanesi e, bir hastane değil, e, az önce ifade edildiği gibi bir aile olarak görüyoruz. E, üç hastane e, her biri kendi içinde bir ritim tutturmuş, e, devam ediyor. E, dilerim hepimiz e, bütün arkadaşlarımıza birlikte aynı ritimde, aynı performansla, aynı huzur ve mutluluk içerisinde uzun yıllar çalışmaya devam ederiz. Belki başka hastaneler e, eklenir. Belki oradaki başlayanlarda uzun yıllar e, açıldığından itibaren çalışmaya devam eder. Herkese teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, şimdi de Avrasya ekibi onu çok seviyor hastaları, onu çok seviyor. Başhekimlik ünvanının yanı sıra da çok başarılı bir kalp damar cerrahı kendisi. Medikal direktörümüz Profesör Doktor Ali Rıza bu tez daha çok Hepiniz hoş geldiniz. kutluyorum. Ee, e, yeni, ee, yeni yılda eee ölecek tasarım çok değerli e, sağlıkla kutluyoruz sizi. Yıl diliminde bir pandemisi. Gibi. <gülüyor> bütün değişikliği koşullarda iyi geçiyor. Türkiye genelinde eee turizm sezonu derinize olacak. inşallah daha e, güzel bir evleneceğiniz bir uyurum. Hepinize hoş geldiniz tekrar. Hepinize diliyoruz. Ve tabii ki yeni yılla 23 yıl biterken hastanemiz dediğimiz gibi 24. yılına da e, girmiş olacak ve inanıyoruz ki yine insan sağlığı için. Hastanelerinde her şeyin en iyisini yapmak için çalışmalar yapacak. Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanımız Operatör Doktor Üfeynurlu'yu Yeni Zülfikar Üfeynurlu'yu yönetim kurulunca Hoş geldiniz. Handevi ee, döneminden sonra gerçekten şu an sarını <gülüyor> önde kalarak görüyorum. Gösterimi görüyorum. Ee, bu coşku tabi bizlere daha çok güç kuvvet veriyor. Şöyle geç şey geç, dönüp baktığında gerçekten 23-24 yıl olmuş burada. Birlikteliğimiz birçok arkadaşlarla. Ee, ama burası e, ikinci hastanemizdi. Hastanecilikte 30 yılı doldurmuş olduk Çanlık'a. Ee, meslekte de 50. yıl oluyor bu sene. Ee, benim için önemli. Ee, her şeyden önce burada e, sizlerle beraber gerçekten gömülülecek hizmetler verdik. Çok donanımlı bir hastaneye yani. alet ettirdik. Biraz önce Gömül Hanım da Yani biz onkolojiye çok önem vermiştik başlangıçta. Onkoloji alanında hemen hemen her şeyi yapabilecek duruma getirdik. Bir tek CT'niz eksikli dışında bu sene. Grup dışından gelen çok önemli ciddi hastalarımız oluyor. Gerek kuruluş konusunda, gerek karbobasküler cerrahi, gerek estetik cerrahi konusunda. Ülkemiz ve hastanemiz bu konuda e, oldukça ileri gitmiş durumda. E, Türkiye e, sağlık dürüstünde dünyada sayılı bir yerde, üçüncü sırada bu bizim için öğrenilecek bir şey. Zamanında Başbakanımız yurt dışına giderken niye gidiyor, burada mi kastanemiyor gibi düşünüyorduk. Ama bütün bunların e, burada bu kalkınmayı yapmaya vesile olduğunu da anlamış olduk. E, ve e, sağlık da, hem hastanemiz hem de Türkiye'deki tüm sağlık kuruluşları önemli bir noktaya geldi. Sizlerle burada çalışırken gerçekten yani amacımız burada sevgi saygı içinde tüm hizmetleri üretebilmekti ve bu kurum içinde de bir aile olarak bu kurumda güzel bir ruh yakalmaktı. Biz onu yakaladık. Sizler sağladınız. Hem, hem sizlere çok teşekkür ediyorum. Hem sizlere 2023'ün uzun, uzun ve sağlık, en iyi şekilde sağlığınızın derinli olmasını diliyorum. Hmm. Tüm ülkem için de böyle diliyorum. Çok teşekkür ediyorum, saygılar sizlere. Evet. Meskip hayatımızın elginci yılını tüm ağdaş çalışanlar olarak da kutlamak istiyoruz bu vesileyle. Evet, kürsü konuşmalarımızı tamamladık. Şimdi altın çıkışları için tabii ki heyecanla beklediğinizi biliyoruz. Kürsü konuşmalarımızlarda tabii ki bugünkü yaptığımız bu çalışmalarda özellikle video yapım aşamasında olsun emeği geçen... Cennet Hanım var. Cennet Tanrıverdi'ye teşekkür ediyorum. Bu süreçte yanımızdaydı. Yine video yapım aşamasında büyük emek veren basın medya sorumlusu Ömer Yunisoğlu. evet Günar Moldoğlu'ya evet. teşekkür ediyoruz. Bugünkü desteklerinin bizlere daha devam edecek. işte de büyük katkılar olacak bize. Ve yine de mutfak ekibimize de yapmış oldukları güzel bir kokteyl alanımız var. Teşekkür ediyoruz. Buradan da emek veren kişilere Evet, çekilişlere başlamak istiyorum ancak böyle yüksek bir alkış olmadan başlamıyoruz. Ben ilk olarak çeyrek altınları rica edeceğim. Toplam 7 tane, gördüğünüz gibi 7 adet çeyrek altınımız var. Birazdan sahiplerini bulacaklar. Şöyle, tam 7 tane çeyrek altın önünde. Başlayalım mı? Evet, evet ilk çiğnek altın için çekilişimiz Güner Bey başlasın. Reziye Akpolat, evet, çiğnek altın takdimini yapmak üzere de hastanemize yönetim kurulu üyesi Sayın Ayşe Uyalı davet edelim. Nazlı Koç, Nazlı Koç ve Nazlı'nın burada mı? Ekip arkadaşlarından, evet, buyurun. Ekip arkadaşı burada, Nazlı Hanım'ı görebilir mi şu an? Evet. Tamam, tamam. Nazlı Hanım eğer uyuyorsa, gelebilirse. Öyle mi? Ee, sizin isim? Ayşem Hanım'a Ayşe Nazlı Hanım'ın ödülünü teslim edelim, aynı birimde çalışıyorsunuz. Tamam. O zaman ödül takdimini yapmak üzere yönetim kurulu üyemiz İlhami davet edelim. Alkışlar <gülüyor> Beyza Nur Fındık Fizik Tedavi Tekniği ödül takdimini yapmak üzere başhekimimiz Profesör Doktor Aziz Argen'e takdim etmesini istiyoruz. Fotoğraf alalım. <gülüyor> Züleyha ilci radikülepi teknikeri. Züleyha Hanım burdalar mı? Ya da çalışma arkadaşı? Evet, Aygün Hanım burdalar. Birlikte çalıştığı arkadaşı Kendisine takdim edelim ödülünü. Evet, şimdi ödül takdimini yapmak üzere de evet iç hastalıkları uzmanımız Osman Doktor Sedat Işı. Takdim etmek istiyor musunuz? de Evet, hastanemizin işletme direktörü Sayın İblay Burlu'yu davet ederim bu sefer. Buyurun. Sevgiliniz. İblay'ın belirlen takdim etmesini rica edeceğim. <gülüyor> Solmaz Şahin. <gülüyor> Hastanede direktörümüzden burada. Bravo. Tebrik diyoruz. Sizi böyle anacağım. Evet, başın Yardımcınız Sayın Akın Ünal, lütfen ödül takdimini yapmasını rica <gülüyor> <güzel olacak>. edeceğiz. <gülüyor> Buyurun hocam. Şöyle alalım. Fotoğraf rica edeceğiz sizlerden. Evet, ödül takdimini yapmak üzere Sayın Yönetim Kurulu Yeniz Nervinurla Hanım Efendi'yi, Tanrı'nize davet etmek istiyorum. Yarım altınlar elinde gördüğünüz gibi iki tane yarım altınımız var. Şimdi bunun sahipleri kimler bakalım. Evet, yarım altın çekilişimiz için startı verelim. Buyurun Bey. Mümehmet Öncü Güçlü, fizitörebi teknikeli. Evet, ödül takdimini yapmak üzere de Oçan, hocam, Doktor Çil hocam sizi tekrardan davet etsek rica Buyurun. <gülüyor> evet yarım altınımızın evet. ikinci ve son şanslısı kimmiş? çekilişimiz başlasın. Kübra Sena Güney anestezi tepkili. <gülüyor> Kübra Burdan'ı <gülüyor> dün hemşireye teslim edilir. Evet ameliyathane sorumlu hemşiremiz. Ödül takdimini yapmak üzere de evet Hemşehrilik Hizmetleri Müdürümüzü davet ediyoruz, Güney ve tosunayı Buyurun. Bir fotoğrafta rica edeceğiz. Tam altımız bulacak. Evet, şimdi tam sahibi kim? En önemli anlardan birisi. Bunların salonda olan birisidir. Onun mutluluğunu biz de görürüz ve paylaşırız. Dilek Tuğç Bayan Perşemerlerimizden Dilek Tuğç burundayım. Dilek Hanım. Dilek Hanım yok. Ödülünü almak üzere, evet yine aynı binde aynı alanda katla çalıştı Gülşen Hanım, Gülşen evimiz zorunlu evimize takdim edeceğiz. Evet, tam altımızın e, takdimini de e, yapmak üzere yine salonumuzdan bir ismi davet etmek istiyorum ben. Evet. Rüstem hocam, sizde yapalım mı? Evet, anestezi uzmanımız Rüstem Bey ile tam altın takdimini yapıyoruz. <gülüyor> Buyurun. Evet, bana çıkmış, da ben çok mutlu oldum. dedi. Işte ekip olmak bu. Evet, çiftli işlerimizin de son bulduğu, güzel dileklerin paylaşıldığı bir yıl programımızın sonuna geldik. Bu yıl şans sizden yanı olmayabilir ama sadece şöyle i̇şte düşünün, diliyoruz ki şans hep sizlerle olsun. Avrasya Hastanesi, hepinize mutlu bir yıl geçirmenizi diliyor. Evet, hoş geldiniz. <gülüyor> Evet sevgili Vizyon 58 televizyonu izleyenlere bir şifa kapısı programıyla yine sizlerle birlikteydik bugün ama farklı bir formatla sizlerle birlikteydik. Neydi bugünkü formatımız? 2023'e merhaba. Avrasya ailesi yılbaşı etkinliği programıyla sizlerle birlikte olduk. Yoğun bir katılım oldu. Güzel çekilişler oldu ve hastane yönetimi tarafından 7 tane çeyrek altın, 2 tane yarım altın ve 1 tane tam altın hastane çalışanlarına ödül olarak verildi. Burada çok güzel enerji vardı. 2022 ye güzel kapatıp 2023'e mutlu huzurlu girilmesi için ödüllerle de hastane çalışanlarına güler yüz bırakıldı evet, yanımızda yönetim kurulu üyesi Sayın İbrahim Urlu var ee, Sayın Urlu öncelikle hoş geldiniz diyorum çok güzel bir programdı ee, yeni yıla mesajlarınızı almak istiyoruz neler diyeceksiniz 2022'ye veda 2023'e merhaba programı kapsamında neler diyeceksiniz Evet e, sizlere de ben hoş geldiniz diyorum. Bugün e, yani her yeni yıl insana ayrı bir heyecan veriyor. Bugün arkadaşlarımdaki aldığım o enerjiden bu hastanenin açılış günlerini bizim Urlu ailesi olarak çocukluk günlerime kadar götürdü beni bu yılın kutlaması. Açılış günlerinden bahsedecek olursak dokuzuncu Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel bu hastanenin açılışını yapmıştı ve buranın da Fahri Başhekimliği unvanını vermiştik onun o sözlerini düşünüyorum halkımıza dönük ey cumhurum Allah sizlere dert vermesin ama dert verdiği zaman deva arayacaksınız, şifa arayacaksınız derman arayacaksınız işte burası sizin şifa kapınız olacak. Cumhur'un temsilcisi olarak ben burayı kutluyorum demişti. Dönüp ekibe de buradaki bu ekip de bu hizmeti hazakatle yapacak. Hazakat usta olacaklar, uz olacaklar, kırmadan dökmeden yapacaklar. Evet Hüseyin Urlu Bey'in öncülüğünde ee, şu anda e, bine yakın çalışanımız mevcut. Yurt dışından, yurt içinden milyonlarca hastaya dokunmuş bir kurumdayız. Ee, kalite puanımız 96'larda. Çalışan memnuniyetimiz yüksek. Ee, bunu Arkadaşlarımızın hazakatle yaptığının teminatıdır diye düşünüyorum. Bu nedenle öncelikle hastalarımıza, çalışanlarımıza, bizleri tercih eden herkese, burada emeği olan herkese teşekkür ediyor. Yeni yılda sağlık ve mutluluklar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet, ayrı izleyenler yanımızda tebrik mesajını almamız için. Bir de yönetim kurulu başkanımız, genel cerrahi uzmanı, operatör doktor Hüseyin Uğurlu var yanımızda. Öncelikle hoş geldiniz. Çok güzel bir program oldu burada. Hastane yönetimi olarak e, yılbaşı 2023'e merhaba programı kapsamında. Hastanenizde çok güzel ambiyans ve çok güzel bir etkinliğe imza atmış oldunuz tekrar. Neler diyeceksiniz yeni yıl için? E, böyle özel günlerde, ee, meslektaşlarımla, çalışan arkadaşlarımla, birlikte çalıştığım arkadaşlarla birlikte olmak, hele bir de onu coşkulu kutlayabildiysek bu bizi çok mutlu ediyor. Coşkulu diyorum çünkü pandemi nedeniyle birçok toplantılarımızı maalesef ya dijital ortamda yaptık ya yapamadık. Bu defa şükür ki e, bir arada olabildik ve yapamadık. E, böyle bir e, toplantı şeklinde kutlayabildik. Ve bunu da e, hem çalışanlarımızla hem de e, nedir hastalarımızla, hasta yakınlarıyla ve izleyicilerimizle paylaşma fırsatı bulduk. E, 2022'yi geride bırakıyoruz. 2023'ün e, çok güzel şeyler getireceğini ümit ediyorum. E, herkese Sağlık, mutluluk ve e, huzurlu nice yıllar diliyorum. Başta 2023 olmak üzere nice yıllar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklı kalmanızı diliyoruz bizler de. Evet sevgili izleyenler şimdi de yanı başımızda hastanenin başhekimi, kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Ali Rıza Cenal hocamız var. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş Güzel hoş geldiniz. bir programdı. 2023'e merhaba diyoruz. Evet. Güler yüzle karşıladınız yine bizlere. Neler diyeceksiniz? Yani tabii çok böyle özledik bu ortamları. Aslında bu bizim geleneksel bir e, toplantımız. Böyle bayramlarda işte yılbaşılarında falan e, hep beraber toplanıp e, bunu e, kutluyoruz. Ama bir pandemi girdi biliyorsunuz bir araya. Pandemiden tabii bunları yapamadık. Bugün gördüğünüz gibi çok kalabalıktı. İnsanlarda büyük bir özlem vardı. Büyük bir mutluluk vardı. İnşallah bu mutluluğumuz hep daim olur. Bütün Türkiye'ye, bütün avruca çalışanlarına ve bütün dünyaya sağlık ve huzur gelmesini diliyorum bu yeni yılda. Özellikle 100. yılımızın da e, Cumhuriyetimizin 100. yılında e, Türkiye'nin inşallah daha böyle iyi yerlere gelmesini umuyorum, diliyorum. E, yani herkese tekrar sağlık ve mutluluk diliyorum. Bizler de size sağlık diliyoruz. Başarılarınızla da devamını bekliyoruz diyelim. İyi mutlu yıllar diliyoruz hocam. Evet, değerli izleyenler. Bir Şifa Kapısı programı ile yine sizinle birlikteydik. Herkese öncelikle yeni yılda sağlık, mutluluk, huzur diliyorum. Avrasya Hastanesi'nde farklı bir formatla sizlerle birlikte olduk. Yılbaşı etkinliği kapsamında 2023'e merhaba diyerek 2022'yi geride bırakmış olduk. Tüm hastane yönetimi ile birlikteydi. Tüm e, hastane çalışanlarıyla güzel bir e, dilek temenniyle bulunduk sizlerle birlikte. Evet yine e, her gün olduğu gibi e, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum sizlere. Sağlıkla kalın. iyi akşamlar.